6,88 19, altın 19,91 Borsa 5,59 ve Bitcoin 23,153 Düşüşle kapattılar Değerli 7,7 ve 7,6 Depremler sonrası uzman isimden çarpıcı sözler geldi Türkiye'nin fay dengesi değişti Karabamaraş'ta korkutan İhtiaya göre kolumlarına Eklemi yapılan binaya Az hasarlı raporu verilmiş. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? altı masada konuşulan 3 ismi paylaştı. Ertem Şener canlı yayında mülteci demediğini bırakmadı. Defolun gelin hepiniz nankörle dedi. Deprem bölgesine iş makinesini yetiştirmek için hızla giden tırın şoförü konuştu. 9 saatte Karamanmaraş'a vardık dedi. Can Engin'den profesörleri ben yansın geldi. Yeter artık panik atak olduk dediz. Yaşılacı, yaşlı gözleri anlatan depremizlere isyan etti. 6 aylık sıfır bina çöker mi? Bu nasıl bir vicdan dedi. E bu, abi, bu haberimize gün özelliğinden sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.